Apandisit nedir? Kimlerde bulunur doktorluğum? Hemşe siz de çok güzel sorular soruyorsunuz. Hakikaten topluluğundan çok belirgin iki tane hastalıktan bahsettim. Bir tanesi reflü, bir tanesi apandisit. Apandisit kimlerde gözüküyor? Gençlerde gözüküyor. Genelde 15-16'dan 60'a kadar 50'ye kadar olan insanlar çok. İleriki yaşlarda çok gençlerde çok fazla gözükmez. Apandisit nedir diye soracağız. Her karın ağrısı apandisit midir? Her karın ağrısı apandisit değildir ama apan her karın ağrısını taklıyor edebilir. Her karın ağrısında apanisit düşünmek gerekir. Apanisit ne varsa Kalın bağırsak birleştiği noktada. Köprü bir bağırsak var. Köprü bağırsak, değişik septlerden dolayı tıkanma oluşan bir iltihap. Bu apandisit ucu ona uygun bir belirti verir. Yukarı doğru uzarsa safra kesesi hastalığı. Gibi. Ortaya doğru uzarsa mide hastalığı gibi. Aşağı doğru uzarsa kalın bağırsak rektum hastalığı gibi. Ya da kasıklara doğru değişik uzanırsa özellikle bayanlarda yumurtalık hastalığı gibi, pelvik enfematöz hastalık gibi hastalıkları taklit edebilir. Apanesin en çok neyle karın? Apandisit en çok temizle, aktenizazusla olan Familial Mediterranean Fever denen FMF hastalığıyla karışır. FMF hastalığı olan insanlar boşu boşuna bazen apandist ameliyatı olmaktadır. Aslında bunlar boşu boşuna olmuyorlar. Gerçekten apandist olduğu zaman da FMF deyip atlanabiliyor. Apandist patlamasına sebep olabilir. FMF'li hastalarda ben profilaktik olarak apandist olmadan apandestik ameliyat olmalarını öneririm. Apandestik'in belirtileri nelerdir? Apandestik'in olmazsa olmazlarından bir tanesi ştahsızlıktır. Bir insanın iştahı var, apanis biraz zordur. Biraz daha dikkatli bakmak lazım. Eğer apanisin ulaşımı, ucu, peritonun arkasına ulaşıyorsa o zaman belki iştahsızlık olmayabilir. yüzde %90'dan fazla iştahsızlık olur. Birinci belirti, ağrı. Olmaz olmazdan birisi ağrı. Ağrı nerede olacak? Birek çevresinde başlar. Bu ağrı daha sonra sağ alt katlarına doğru lokalize olur. Ağrı var. Başka belirtisi Eğer bu apanisin ucu, İdrar yollarına yakın bir yerde ise idrarda kan gözükür, böbrek taşı mı gözükür. Eğer apantiz yumurtalıklara yakınsa kadın hastalıklarına benzer, yumurtalık hastalıklarına benzer belirti verir. Apantizin belirtilerini toparlarsak 1- bir, Birincisi iştahsızlık. 2- Ağrı ateş hastada ateş çıkacak. Eğer patlamışsa çok daha yüksek ateş çıkar. Hareyeten iştahsızlığın yanında hasta bulantı ve kusma da olacak. Peki bunlar hastanın belirtileri. Teşhisi nasıl koyarız? Teşhisi eskiden hikaye dinleyerek, muayene bulgularıyla, fizik muayenele koyarız. Günümüzde teknoloji gelişti. Ultrason yapıyoruz. Ultrason da yeterli cevap vermezse tomografide %100 tanıyı teşhisi koyarız. Tedavisi iki türlü olur. Daha sonra tedavisi tek tek ameliyattır ama Ameliyat iki türlü olur. 1- Açık ameliyat, klasik ameliyat. İkincisi Kapalı ameliyat, laporu çubuk. Bu ameliyatlarda alıyoruz, tartıyoruz, hasta kurtuluyor. Sabah alırsak, akşam taburcu kapalı tercih ederiz. Eğer çok perforaysa, çok patlamışsa, karın içinde yapışıklar çok fazlaysa, kapalı yapılamışsa açığa geçilebilir.